Şimdi e, otobüs terminaline gidip Mostar Otobüsü'ne bineceğiz. Bu akşam ve yarın sabah Mostar'dayız. Hoş Bak Gönül hoşgeldiniz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 1 2 En 4 5 6 7, 8, 8, 8. <gülüyor> Ni maşallah, <laughs> ey selam Oh. <laughs> oh. <laughs> <laughs> so, sitlet. You know. Hmm? No, no, no. Ta, ah. sitlet. I don't know what it is. Sitlet, uh huh? It is it Turkish? Word. No, no, no. Sitlet is, something nervous, nervous. Ah, you know. no, no, no. Cirklet. Ah, sitlet. Okay. Oh miset yok. Sepet yok. For the first time here. Yes, yes. Ah uh -huh. But we are going to Mostar. No. I'm born in Mostar. <laughs> I have my first daughter. Mostar, my sister is over. Hmm? But is good. Yeah. Boss na boss na at rich everything. Yeah. But little country preference. Yes, yes, yes. <laughs> okay, see you. Goodbye! Can I have two tickets to Mostar for 3.30 o'clock? 14.00-14.00 <gülüyor> If I buy it on the internet, is it much more cheaper? <gülüyor> ah. Yeah, I say same price on the internet as well, thank you. Şu anda otogardayız, 22 marka Mostar'a bilet aldık. 2,5 saat sürdüğünü söylediler, bakalım tecrübe edeceğiz. Otokar çok ilginç bir yer. Hayatımda gördüğüm en kötü başkent otokarı kesinlikle. Bu da bizim otobüsümüz. Kalkmasını bekliyoruz şu anda. Nasıl geçti otobüs yolculuğu? Güzel, mükemmel. Bir an bile sıkılmadığım yola bakmak. kadar güzel manzaralar vardı ki. Keşke durabilseydik, keşke durup baksaydık. Yani ama e, araba kiralayamadığımız otobüse gelmek zorunda kaldığımız için mecbur sadece camdan izlemek zorunda kaldık. Biraz iziciydi ama scenery de çok güzeldi. Otel köprüyü geçince ileride sağda Köprü de 2-3 köprü aşağısı. Buradan yaklaşık 1 kilometre yine de. Şu çok güzel. Hocam atlayası geliyor gerçekten Ben atlayamam. Benim de şu tepeye çıkasım geliyor. bir <gülüyor> Bak. Şimdi odaya girdik, burasının da puanı çok iyiydi. 9.9 olması lazım Booking'te. 350 lira geceliği, yani aslında pahalı oteller arasında ama güzel bir yerde kalalım dedik. Ee, gerçekten oda çok güzel, görüntüsü de çok güzel. Burası... Banyo, tuvalet. Burası yatak. Burası mutfak. Burası buçak. Burası da manzara. Evet. Yola bakıyor. Şu az önce yürüdüğümüz köprü. Burada da Bos Sarajevo'da gördüğümüz gibi binalarda yine kurşun izleri var. Tam karşıdaki binada da var. Bu şekilde manzaramız şu an çok hoş. Tatlı. ilk yemek deneyimi. Pita ekmeği ile hamburger. Kova da söyledik. 4 Bosna malik. Yani 20 lira. Çok sıcak. Thank you. <gülüyor> İstiyorum <musun> bari daha. <gülüyor> Bilmiyorum ama <gülüyor> Lezzetli geliyor. Hmm. Gerçekten çok lezzetli. Yes. İkmek de çok lezzetli. köftesi de çok lezzetli. İkmek <gülüyor> çok You get some prostałem kota. Jest. Ja nie wiem. O kodach tu. Samożno sobie powiedziane, gospodyni się widzęcie. Aha, zrobiła fotografię dla Evet, güzel. İnecek yer de var. <gülüyor> Gerçekten çok güzel bir su. Evet, gel kapıyı çıkaralım. <gülüyor> Bunlar, buralar neden kaygan peki? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar cevap olsun diye mi? <gülüyor> Gerçekten mükemmel, mükemmel. Mostar Köprüsü'nün civarında çok fazla kafe var oturabileceğiniz <gülüyor> kafe-restoran. Buralarda balık ünlüymüş ee, ama biz Cevabi yedik. Çok İyi lezzetliydi. <gülüyor> <gülüyor> çok güzeldi odam. Yarın öğlen balık yemeye çalışacağız vakit bulabilirsek. Evet. Şimdi oturduk öyle hem bir şeyler içelim dedik hem de manzara çok güzel. Onu da gösterelim diye çektim. Çok güzel bir kafeye geldik. Buranın manzarası gerçekten tam böyle köprü. Görüyor mükemmel. Evet. Karşı tarafta hep restoranlar. Sanırım bol oturduğumuz yer balığı da güzel yapıyor. Çünkü dolu. Güzel kokuyor değil mi? Evet, hem güzel evet. kokuyor hem de dolu baya. Düşünün mekanda bile. <gülüyor> Şu an yukarıda iki kişi var, para topluyorlar. Ee, yeterince toplayınca da atlayacaklar muhtemelen. zamanında burada insanlar e, sevdikleri kıza cesaret, ya da onların ailelerine cesaretlerini göstermek için de atlarlarmış. Şimdi sadece gösteri için atlanıyor. Mostar şehri ismini köprüden alıyor aslında. Osmanlı buraya geldiğinde taştan bir köprü varmış şu an bu taş köprünün bulunduğu yerde. Ve Boşnakça'da ya da işte o benzer dillerde Most köprü anlamına geliyormuş. Şehri de Mostar diye anmaya başlamışlar o kelimeyi türetip. Biz şimdi taksiyle geldik ya Bulagay'dan. O biraz da şans oldu. Çünkü taksiciyle sohbet etme şansımız oldu. Ee, ona işte birkaç soru sorabildik. Mesela şehrin bu tarafı Müslüman tarafıymış. Bir de bir paralel yol var. Şu arkada bir dağ var. Dağın yamacından itibaren... O yolun arka tarafında hırvatlar yaşıyormuş. Ee, savaş sırasında orası sınırmış. Şu arkada gördüğünüz dağdan bu şehri çok bombalamışlar. Hatta taksicinin evi de e, yıkılmış. Ee, şey sorduk yani nasıl şu an aranız diye. Hırvatlarla çok bir problemimiz yok ama Sırtlar çok insan öldürdü. Sırplarla hala problemliyiz diye söyledi o da. Bu hikayelerin yanında hani şehrin ne kadar güzel olduğunu vurgulamadan da geçmek istemedim. Çünkü hep bize bir saat yeterli gibi e, anlattılar ama biz bu şehirde iki gün üç gün kalırız. Yani Blaga'yı da gezebiliriz. Bu civarlarda da bir yerde oturup sadece izleyebiliriz etrafı. Hakikaten keyifli. Biz burayı sevdik ve gelmenizi daha fazla vakit geçirmenizi en azından bir gün iki gün kalmanızı öneririz. Bu. <gülüyor> Bloklarda vesaire hep burayı mutlaka görmelisiniz diye yazmışlardı. Bence de burayı mutlaka görmelisiniz. Yani insanların dini hayatlarının merkezine nasıl koyduklarını, ne kadar önem verdiklerini anlamak için güzel yerler buraları.